Cari hesap ekstresi nasıl alınır? Cari hesap ekstresi iki şekilde alınmaktadır. İlk olarak yana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsüne cari yazarız. Liste sonuçlarında başında turuncu ikon bulunan satırlar rapor ekranlarımızı göstermektedir. Cari hesap ekstresi raporunu görüntüleriz. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Firmamızın geçmiş dönemine ait işlem incelemek için ilgili dönemimizi seçeriz. Tasarım alanında aktif rapor tasarımımız bulunmaktadır. Liste ekranını görüntülediğimizde rapor tasarımları listesinden herhangi bir tasarım üzerinde değişiklik yapmak için ilgili satırı seçerek aşağıdaki panelden değiştirebiliriz. İlk olarak parametreler sekmesini düzenleriz. Basım şekli olarak tek basım, cari seçimi için belirli bir aralığı belirtecek isek toplu basım aralık, cari seçimi için listeden çoklu seçim yapacak isek toplu basım seçmeli seçeneklerini işaretleriz. Cari hesap kodu alanından F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. İncelemek istediğimiz cariyi işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İncelemek istediğimiz dönem başlangıç tarihi ve bitiş tarihini seçeriz. Referans vade tarihi varsa ilgili tarih seçimini gerçekleştiririz. Vade yöntemini bakiye vade tarihine göre veya bakiye kapama vade tarihine göre seçebiliriz. Vade farkı oranını yüzde olarak ekleyebiliriz. Diğer parametreler alanından raporda yer almasını istediğimiz satırları klavyemizden boşluk tuşu ile yeşil işaretlemeler yapmamız gerekmektedir. Fiş türünde cari hesabımızla yapılan fatura, irsaliye, cari hesap fişleri, kasa fişleri, banka fişleri, çeksenet bordrosu işlemlerin gözükmesi için ilgili işaretlemeyi klavyemizin boşluk tuşu ile yapmamız gerekmektedir. Üst işlem kullanıyorsak ilgili kaydımızı ekleriz. Firmamızda birden fazla şube bulunuyor ise incelemek istediğimiz şubeyi veya toplu olarak şubelerimizi seçeriz. Toplu ekstra ile birden fazla cari seçimi yapmamız durumunda carilerin hareketlerini birleştirerek raporu görüntüleyebiliriz. Borç alacak eşit satırları gösterme ile de eşit olan satırları raporlarda gözükmemesini sağlayabiliriz. Ekranımızın sağ tarafında bulunan sıralama ve gruplama alanından raporda yer alacak bilgileri seçmiş olduğumuz bilgiye göre gruplayabilir veya seçmiş olduğumuz işleme göre artan azalan şeklinde sıralayabiliriz. Filtreler sekmesinden rapora ait filtreler düzenleyebiliriz. Raporda yer alacak vade tarihi tanımlaması, belirleyici fiş numarası gibi filtreler yapabiliriz. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile cari hesap ekstresini görüntüleriz. Rapor tasarım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için aşağıdaki panelden tasarım seçeneğini kullanırız. Yazdır seçeneği ile raporun çıktısını alabiliriz. e-posta seçeneği ile farklı formatlarda raporun e-posta gönderimini sağlayabiliriz. Dosya seçeneği ile farklı formatlarda raporu dışarıya alabiliriz. Cari ekstra incelemenin diğer bir yöntemi ise yeni bir sekme açarak cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Hesap ekstresi inceleyeceğimiz kaydı seçerek aşağıdaki panelden yazdır seçeneği ile cari hesap ekstresi ekranını görüntüleriz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ekran diyerek cari hesap ekstresi ön izlemesini görüntüleyebiliriz.